Rüyada banyo yapmak ya da yıkanmak karşısız aşka düşmeye, şifa bulmaya, mutluluk verici olaylar yaşamaya, yokluktan ve kederden kurtulmaya işaret eder. Rüya sahibi banyoda yıkandığını görüyorsa bu huzurlu olmayan bir eve, bir kadından gelecek ama kısa sürecek bir üzüntüye işaret eder. Rüyada sıcak suyla yıkanmak güzeldir, dertlerden kurtulmaya ve çareler bulmaya işaret eder. Rüyada banyo havlusu görmek, iki yüzlü ve yalancı bir kişinin sebep olacağı bir sorunun çok can yakacağını. İşlerin arasının bozulmasına sebep olacağına ve parasal bir sıkıntıya yol açacağına ancak daha sonra gelecek bir yardım veya alınacak bir destek sayesinde işlerin yoluna gireceğine, rakiplerin yenilgiye uğrayacağına, hayırlı haberler alınacağına işaret eder. Riyada banyo havlu üsüyle kurulanmak. Zamansız gelecek bir haber üzerine işlerin aksayacağı, kardeşlerden birinin yapacağı bir hatayı telafi etmek için büyük bir borcun altına girileceği ama uykusuz geçen günlerin ve verilen emeklerin karşılığının alınacağı, bu sayede her şeyin düzeleceği ve herkes tarafından sevilen biri olunacağı anlamına gelir. Rüyada banyo yıkamak. Hem aile hayatında hem iş hayatında çok güzel olaylar yaşanacağına, sevinçli haberler anlayacağına, gidilen yolda büyük başarılar kazanılacağına, yakın akrabalardan birinin eğitimini üstleneceğine, eğitimin üstleneceğine, iş arayan bir kişiyle iş imkanı sağlanacağına ve hayır duaları alınacağına işaret eder. Eşya almakla ilgili atılacak bir adımın bu rüyanın görüldüğü dönemde atılması birçok fırsat sağlayacaktır. Rüyada fırçayla banyoyu yıkamak, iş yerini büyütmek için işe yeni elemanlar alınacağına, bu sayede kazancın yarı yarıya artacağına, ferah bir döneme girileceğine, kulağa küpü olacak nasihatler alınacağına, masa başı bir işe girileceğine, yeni bir araca sahip olunacağına, hayallerin kısa süre içinde gerçekleşeceğine işaret eder. Rüyada banyo yaparken birini görmek, Rüyayı gören kişinin yaşadığı kötü bir olaydan ötürü insanlara olan güveninin sarsılacağına, Bazen en yakındaki kişiden bile şüphe duymasına sebep olacağına, bu yüzden insanlarla arasında sürekli mesafe koyacağına ve kötü duruma düşebileceğine bile bile yalnız kalmayı tercih edeceğine işaret eder. Rüyada banyo yaparken birinin görmesi ve utanmak, hazırlıklı girilen bir işte çok başarılı olacağına işleri baltalamaya çalışan kişilere rağmen herkesin dikkatini çekecek çalışmaları imza atılacağına, zor zamanların geride kalacağına, zahmetli bir işin altından kalkılacağına, bir yarışmadan büyük bir ödül alınacağına işaret eder. Rüyada banyo temizlemek, gereksiz yere harcanacak bir para yüzünden hiç beklenmedik kadar kötü bir duruma düşüleceğine, yapılan bu hamleden ötürü iş ve aile hayatında kişilerden ağır değiştiriler alacağına, rüya sahibinin kendisini kötü hissetmesine sebep olan bu olayın ardından zamanda daha güzel işler başaracağına, yaşananları unutturacağına ve kendisine olan saygı ve güveni artıracağına işaret eder. Rüyada banyoyu temizlemek ama tekrar kirletmek, Yaşanan talihsiz bir olayın sorunları daha çok azdıracağı, çalışmalara büyük zararlar vereceği, iş hayatında kazanılmış olan prestijli yerle bir edileceğine, prestijin yerle bir edileceğine ve bir kurtuluş yolu bulmak için yardım isteneceğine işaret eder. Rüyada lifi görmek. Hanede ya da iş yerinde bir yardımcı alınacağına işaret eder. Kişinin iş hayatında üzerine ağır bir yük düştüğüne, bu yükü kısmen azaltmak istediğine, bunun için hem kendisine yardım edecek hem işlerini düzene sokacak birisini aradığına, Bulduğu takdirde artık verimli olacağına, iyi çalışmalar yapacağına, detaylarla uğraşmak zorunda kalmayacağına işaret eder. Rüyada banyo yapmak istemek. Rüyayı gören kişinin kendisi için çok iyi bir kazanç getirecek bir konuda bazı adımlar atmak istediğine ki bu adımlar iş kurmakla alakalı olacaktır. Bu amacına yönelik olarak bazı kişilerle irtibat kurup kendisine bilmediği ya da pek anlamadığı konularda yardımcı olmalarını isteyeceğine, bu yardımları alabilirse çok başarılı ve zengin olacağına işaret eder. Rüyada banyo yapmak için sıraya girmek, hayırlı bir işin yapıldığına, kazanç elde etmek için sabırlı ve azimli bir şekilde çalışmaya devam edilmesi, fırsatların değerlendirilmesi gerektiğine ve bu sayede hayallerin kısa zaman içinde gerçeğe dönüşeceğine işaret eder. Rüyada banyo yaptırmak, eş da akrabalardan birinin iş dünyasına girmesi yolunda kendisine destek olacağı, bu destek sayesinde çok iyi olumlu eleştiriler alacağı, iş hayatında yardımsever biri olarak ün yapılacağı, Başka birçok kişinin sıkıntılardan kurtulması için yardım edileceği, gençlerin önüne açılması için çaba sarf edileceği anlamına girdi. Rüyada babaya banyo yaptırmak, uzun zamandan beri borçlarla uğraşan babaya elden geldiğince yardımcı olunacağına, üzerindeki yükün hafiflemesinin sağlanacağına, aynı zamanda başka işlerle uğraşıp daha iyi yaşam koşullarına sahip olunacağına ve rahat bir yaşam süreceğine işaret eder. Rüyada başkasının evinde banyo yapmak, rakipler, Sorun yaratarak rüya sahibini sıkıntıya sokacaklar demektir. Uzun süren bir belanın can sıkıcı bir hal alacağına, işlerin kötüye gitmesine sebep olacağına, eşler arasında bir soğukluğun baş göstereceğine, yapılan işlerin kazanç getirmenin aksine zararı yol açacağına, verilen bir sözün yaşanan bazı aksiliklerden ötürü bir türlü tutulamayacağına ve üzüntü duyulacağına işaret eder. Rüyada kardeşinin evinde banyo yapmak. Sevilen bir kişiyle girilen bir işte bazı sorunlar yaşanacağına, bu yüzden yakın bir arkadaştan ya da akrabana yardım isteneceğine, bu yardımın gelmesine rağmen büyük bir darboğaza girileceğine ve çözüm yolları aranacağına işaret eder. Rüyada banyo suyu hazırlamak. Rüyayı gören kişinin bazı işler peşinde koştuğuna bu işleri gerçekleştirmek için belli başlı konularda gerek tecrübe açısından gerek maddi açıdan yardım alacağına, bu durumun büyük sorunları ortadan kaldıracağına işaret eder. Rüyada banyo suyunu hazırlayıp yıkamak. Güzel bir birliklerin kapısının açılacağına, kaydedilen, kaybedilen bir şansın tekrar elde edileceğine ve bol kazançlı bir dönem olacağına işaret eder. İş amaçlı yapılacak bir atılım bu dönemde yapılırsa iyi olacaktır. Rüyada bir kadınla banyo yapmak. Bolluk bereket içinde bir hayat geçirileceği şeklinde yorulur. Rüya sahibi kendisini hiç beklemediği kadar iyi koşulların içinde bulacak, verdiği bütün emeklerin karşılığını tam anlamıyla alacak, hayırlı bir kısmetle dünya evine girecek, mutlu olacak demektir. Rüyada bir erkekle banyo yapmak eş dosyada akrabalardan biriyle yaşanan bir tatsızlığın çözüm bulacağına, işlerin düzene gireceğine, kardeşlerden biriyle bir yola gidileceğine, kıskançlık yapan birini haneden uzaklaşacağına, dertlerin kısa süre içinde ortadan kalkacağına ve ferahlığa çıkılacağına işaret eder. Rüyada bir erkekle banyo yapmak, bütün hayallerine ve istediği şeylere kavuşturacak çok güzel, güzel, verimli bir döneme girildiğine, bu sayede çok başarılı işlere ve çalışmana imza atılacağına işaret eder. Rüyada küvette banyo yapmak, Rahatlık, zenginlik, sağlık, iyilik ve kazanç demektir. Rüyayı gören kişinin zahmetsiz bir hayat yaşadığından maddi sıkıntı çekmediğine, yüksek bir geleri olma sayesinde huzurlu bir, sakin hayat yaşayacağına yorulur. Rüyada eski bir küvette banyo yaptığını görmek, rüya sahibinin içinde bulunduğu şartların azlığına işaret eder. Rüyada küvette süt banyosu yaptığını görmek, kişinin maldan ve paradan yana ihtiyacı olandan çok daha fazlasına sahip olduğu, bundan hiç şikayet etmediği anlamına gelir. Rüyada banyo yapmak için su ısıtmak. Bir işin ön hazırlıklarını yapmak demektir. Rüya sahibinin kendisine büyük hayır ve uğur getireceğine inandığı bir işe atılmayı planladığına, bu işi yapmak için gerek resmi gerek gayri resmi tüm işlemleri tamamlamak için harekete geçtiğine işaret eder. Şinin katlanmak zorunda olduğu bir cefanın artık canına tak etmesine, bu nedenle de bu mecburiyete karşı isyan edecek noktaya gelmesine, dağlık içinde olmaya yorulur. Rüyada banyo yapmak için su, e, banyo yapmak için su ısıtmak istemek ama başaramamak sıkıntıların ve sorunların devam etmesidir. Rüyada başka biriyle banyo yapmak, bir sırdaş edinmeye, kimseye anlatılamayacak dertleri, sıkıntıları, sevinçleri onunla paylaşmaya, yani özel hayata dair her ne varsa rahatlıkla onu açmaya işaret eder. Rüyada komşunun biriyle banyo yapmak, bir insana samimiyeti ilerletmeye ve onunla deyim yerindeyse daha sıkı fıkı olmaya, rüyada tanımadık biriyle banyo yapmaksa kendini ayıp denecek hallerde bulmaya, çok utanmaya ve üzülmeye yorulur. Rüyada başkasının evinde banyo yapmak. iyi değildir. Çünkü rüya gören kişinin yaşayacağı zor ve sefil günler nedeniyle başkalarına muhtaç ol olacağına, konu komşularına, akrabadan, arkadaşlarına ya da arkadaşlarından medet bulanacağına, yardım isteyeceğine ve elinin boş dönmeyeceğine işaret eder. Yardımlar sayesinde kötü bir dönemi atlatmak demektir. Rüyada başkasının evinde gizlice banyo yapmak. rüya sahibinin utanması nedeniyle kimsine derdiyi anlatamadığına, bu nedenle kadarıyla baş başa kalarak kaderini yaşamaya razı geleceğine yoruldu. Rüyada başkasının evinde biriyle banyo yapmak. Bir kısmetin hiç beklenmedik bir yerde, hiç beklenmedik anda kişinin karşısına çıkmasına, onunla bir ilişkiye başlamasına yol açar. Rüyada denizde banyo yapmak. Rüya sahibinin yeni şeyler denemeye açık olduğu, sabit fikirli ya da katı kuralları olan bir kimse olmadığı anlamına gelir. Rüyada elbiseyle banyo yapmak, rüyayı gören kişinin bir toplum ya da kalabalık içine girdiği zaman kendisini rahat hissedemediği, utangaç ve mahçuk davrandığı ve onun yapısı olduğu anlamına gelir. Rüyada eski elbiselerle banyo yaptığını görmek, bir kazancı gözden çıkarmak demektir. Rüyada yeni elbiselerle banyo yapmak, bir yerden gelecek kısmeti geri çevirmeye işaret eder. Rüyada eşiyle banyo yapmak, hane içindeki huzura, sükunete, anlayış halinde olmaya, bu sayede ev içindeki bu olumlu. Sıcak havanın hem çocukları hem eve gelen akraba, arkadaş, komşu gibi misafirleri olumlu yönde yansıyacağını işaret eder. Rüyada banyo temizlemek, yarım kalan işler nedeniyle kişinin zaman zaman sıkıntıya düşmesi, bazı verilen sözlerin tutulamaması yüzünden arkadaşlara aran açılması, istenmeyen kırıcı konuşmalar yaşanması anlamına gelir. Vanya temizliği gören kişinin kendisine yanlış bulduğu, zarar veren yanlarını düzeltmeye çalıştığı gibi başkalarının kusurunu örtves genellikle şu kendisine bulan bir eğilimde olduğunu bu şekilde yaşadığına işaret eder değerli seyirciler. Rüyada balta görmek, belli başlı korkularının üstesinden gelmeye başladığına yorulmaktadır bu rüyayı kim gördüyse. Rüya sahibinin her işi kaldırabilecek kadar kudretli olduğuna ve büyük bir iradeye sahip olduğuna işaret etmektedir. Rüyada elinde balta görmek Kişinin kendisini kötü insanlardan korumak için çok çalışacağına, saygıdeğer bir makama sahip olacağına, güzel günler geçireceğine işaret eder. Ayrıca rüya sahibinin hanesinden huzurun eksik olmayacağına işaret eder. Rüyada elinde balta görmek aynı zamanda kişinin gün gelecek herkese göz dağı vereceğine işaret eder. Rüyada büyük balta görmek Rüya sahibinin maddi veya manevi anlamda hayal kırıklığına uğrayacağına işaret eder. Yiyeceği kazık, akrabalar tarafından veya arkadaşları tarafından olabilir. Bu nedenle atacağı adımları seçerek dikkatli atmalıdır. Kişi çevresinde güvendiği insanları barındırmalı, yeni arkadaşlıklar kurmaktan kaçınmalıdır. Rüyada kör balta görmek Rüya sahibinin hayatında var olan sıkıntılarının son bulacağına işaret eder. Aynı zamanda kör balta, zararsız bir rakip anlamına gelir. Rüya sahibi hayatında kendisine bir rakip belirleyecektir. Bu kişiyi gözün, göz önünde fazla büyütecek ya da gözünde fazla büyütecek ve zaman kaybedecektir. Rüyada kör balta görmek aynı zamanda bir zafer olarak betimlenir, anlatılır. Rüyada balta ile yaralandığını görmek. Rüyayı gören kişinin malı büyük kalbine uğrayacağına, mutsuz ve huzursuz olacağına işaret eder. Rüya sahibi bu dönemde sakin kalmalı, uğur yapmamalı ve ailesinden yardım istemelidir. Aksi durumda olaylar kötüye gidebilir. Kişi, Derin bir sarsıntı içerisine girebilmektedir arkadaşlar. Rüyada kırık balta görmek. Rüya sözlü yorumcularına göre rüyasında kırık balta görmesi kişinin arkadaş çevresini kaybedeceğine, uzak geldere taşınacağına, zor bir süreç içerisinde gireceğine işaret eder. Rüyada sapı kırık balta gören kişi yanlış işler yapacak, harama el uzatacak, doğru yola girmesi gerekeceğine işaret edecektir. Rüyada balta ile odun kesmek, rüya sahibinin ömrü boyunca ciddi sağlık sorunu yaşamayacağını işaret eder. Rüyada balta ile adam öldürmek, görülenin aksine oldukça güzel bir anlamı vardır. Kişinin özellikle aile içerisinde yaşayacağı büyük sürprizlere işaret eder. Rüyada küçük balta görmek, bolluk, bereket anlamına gelir. Rüya sahibinin fakirlikten kurtulup büyük zenginlik yaşayacağı şeklinde işaret edilir. Değerli seyirciler.